Biz adam satmaz lan Kahperler Anca böyle tek düşürürsünüz oğlum Lan yüz günde bir günde dövseniz Abisini satanın amına koyayım ha Ancak böyle tek düşürürsünüz oğlum Baslam <gülüyor> tehtiye Öldürün lan Sizden korkasın, sizden da ter oğlum